Bugün Türk havacılık ve savunma sanayi çok önemli bir ismini kaybetti. Özdemir Bayraktar 72 yaşında vefat etti. Uzun süredir sağlık problemleriyle boğuşuyordu ve en son akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Her ne kadar kamuoyu Özdemir Bayraktar'ı Selçuk Bayraktar'ın babası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü olarak tanısa da Özdemir Bayraktar inanılmaz vatansever, çok iyi bir mühendis, bilime inanan bir insandı. Ve tüm bu hedeflerini, hayallerini, çalışkanlığını üç oğluna da aşılamıştı. Haluk, Selçuk ve Ahmet arkasında bıraktıkları, babalarının bıraktığı bu mirası daha da yukarı çıkarmak üzere çalışmalarına devam edecekler. Ben size bugün Türkiye'de insansız hava araçlarının babası ve aynı zamanda havacıların da Özdemir amcasını anlatacağım. 2000'li yılların henüz başlarıydı. Ben askerden yeni gelmiştim. Bir gün Hürriyet Gazetesi'nde o zaman görev yapıyordum. Yalçın Bayar beni aradı. Odasına gelen bir misafiriyle beni tanıştırmak istediğini söyledi. Odasına gittiğim zaman Özdemir Bey odada Yalçın Bayar'la birlikte oturmuş sigara içiyorlardı. Elinden eksik etmedi o sigarasından derin derin nefesler çekiyor ve bir şeyler anlatıyordu. Tanıştık. İlk anda kulağıma gelen hafiften o Karadeniz şivesi sonrasında ise anlattıklarında ne kadar dobra konuştu, doğruya doğru yanlışa yanlış dediği benim inanılmaz dikkatimi çekti. Kısa bir görüşmeden sonra kendisi gazeteden gitti ve ben de Yalçın Bayar'a sordum. Kimdir bu gelen kişi diye? O zaman öğrendim ki İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirmiş bir makina mühendisiydi. Uzun yıllar motor konusunda hem akademik hem de birçok fabrikada çalışmalar yapmıştı. Ve son yıllarda da kurduğu Baykar makine ile otomotiv sektörüne parça imal ediyordu, tasarımlar gerçekleştiriyordu. Ve çok önemli de bir hayali vardı. O hayalde insansız hava aracı Daha sonra haber yapmak için Baykar'ın o zaman Güneşi'de bulunan tesislerine gittik. Ve hikayeyi de kendi ağzından duymaya başladım. Özdemir Bey'in fabrikanın ikinci katında dipte bir odası vardı. Genişçe bir odaydı bu. Odanın bir kısmında konulan bilgisayarların önünde Selçuk Bayraktar çalışıyordu. Öbür tarafında da büyük oğlu Haluk Bayraktar vardı. Baba sürekli işlerin içinde onları koordine ediyor. Tabiri caizse her şeye karışarak bu Baykar'ın ayakta kalması için bir şeyler yapıyordu. Haluk Bey'den sonra ikinci oğlu Selçuk Bey eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne master ve doktora için gitmişti. Ve o yıllarda çalıştığı konu Türkiye için çok yeni bir konu olan insansız hava araçları ve robotik sistemlerde. Fakat çalışmalar belirli bir aşamaya geçtikten sonra Selçuk Bayraktar Amerikan ordusu ve çeşitli Amerikan şirketlerinin tabiri caizse radarına girmişti. Burs teklifleri, iş teklifleri arka arkaya geliyordu ve bu tekliflerden baba Özdemir Bey de çok rahatsızdı. Çünkü sonunda oğlunun kandırılıp Amerika'da kalacağına inanıyordu ve bunu görüyordu ve Türkiye'de bir şeyler yapıp oğlunu Türkiye'ye getirmenin peşinde koşuyordu. Özdemir Bey'in anlattığına göre o günlerde gerçekten enteresan bir adım atıldı. O yıllarda şu anki Savunma Sanayi Başkanlığının adı Savunma Sanayi Müsteşarlığıydı. Müsteşarlığın başında da Murat Bayar vardı. Elden atılan basit bir insansız hava aracı sistemi için ihale açılmıştı. Bu ihalede aynı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi şirketler belirli bir ar e, finansmanı alarak prototipler geliştirecekler ve bu prototipleri ürettikleri test araçlarını uygulamalı birbirleriyle yarıştırarak bir ihale gerçekleştirilecekti. Ve bu ihaleye işte üniversiteler, çeşitli savunma şirketleri gibi çok sayıda katılımcı girecekti. İşte bu katılımcılardan biri de Baykard'ı. Özdemir Bey bana anlattığı bu ihaleyle ilgili o kadar ilginç bir şey söylüyordu ki ben çok vatansever ülkesini seven bir insanım. Ben bu ihalenin şartnamesini yazsam bu kadar milli bir şartname yazamazdım diyordu. Burada yazılımından üretimine kadar her şey Türkiye çıkışlı, yerli çıkışlı olacak ve milli sistemler burada yer alacaktı. Yarışmanın sonucunda en iyi görevi yapan sistem Baykar'ın geliştirdiği o mini elden atılan sistem olmuştu. Ve hatırlayacaksınız o yarışmanın galibi olarak ilan edildikten sonra Baykar, Selçuk Bayraktar bir konuşma yapmıştı. Ve o konuşmasında diyordu ki Türkiye'ye imkan verilirse 5 yıl sonra Türkiye İHA konusunda dünyanın bir numarası olabilir. O zaman tarihler Ekim 2005'i gösteriyordu. Bu projenin verilmesinden sonra Baykart'a bir ufak bir şirket ekonomik anlamda bu projenin arkasından kalkabilecek mi? Finansman ararsa veya sıkıntılar olsa ne olacak gibi sorular ortaya atılınca Savunma Sanayi Müsteşarlığı akıllı bir adım attı ve o zaman kale grubunu, Baykar'la birlikte ortak ederek bu projenin hayata hızlı bir şekilde finansman açısından sorun yaşamadan girebilmesi için hızlı bir adımlar atıldı. Ve proje bu mini İHA projesi Baykar kale ortaklığında hayata geçirilmiş oldu. Bu minicik bir model uçağa benzeyen mini İHA Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çok beğenildi ve aynı zamanda Baykar için de çok önemli bir harike çalışmalarının yapılacağı bir enstrüman haline geldi. Baykar yavaş yavaş kendini ispat ederken Özdemir Bey oğullarıyla birlikte adeta Güneydoğu'da ziyaret edilmedik askeri birlik bırakmamıştı. O dönem Malazgirt gibi döner kanatlı İHA sistemleri ile birlikte birçok sistemin testi de Güneydoğu'da bizzat o birliklerde kalarak gerçekleştiriyordu. E, tabiri caizse Sanayi sektöründe müşteri geri dönüşümü, müşterinin söyledikleri anlattığı çok önemlidir diye bir laf vardır. O da Türkiye'de terörle mücadele yapan bu seçkin birliklerin kullandıkları İHA'lar, geri dönüşleri onlar için çok önemli birer tecrübe olarak yana yazılıyordu. Ve gelen bu istekler, e söylenen öneriler hemen hayata geçiriliyordu. Baykar çıkışını ikinci bir projeyle devam ettirmek üzere Çalışmalarına devam etti. Bu da taktik sınıfta yine savunma sanayi müsteşarlığının açtığı çok önemli bir ihaleydi. Bu projede TB1 olarak adlandırılan bir tasarımla Baykar girmişti. Rekabet aynı şekilde yine uçurularak prototipler rekabet edilerek hayata geçirilecekti. Ama bu arada Baykar'ın büyüyen yapısı da hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli odakların dikkatinden kaçmıyordu. Yapılan ihalede en iyi teklif olarak Baykar'ın önerisi seçildi ve Baykar'ın TB1'i de yapılan testlerden geçerek bunu adeta tırnaklarıyla kazıya kazıya almıştı. Ama o içteki ve dıştaki farklı odaklar devreye girmeye başladı ve bu kazanılan ihalenin bir türlü kontratı Baykar'la yapılmadı. Buradaki biraz da hedef daha sonraki yıllarda baktığımızda Baykar'ın, 2-3 yıl oyalanabilirse, ki elinde o zaman Baykar'ın bir mühendis ekip var, imalat için bekleyen bir ekip var, bunların maaşlarını Baykar ödeyemeyecek ve batacaktı veya birine satmak zorunda kalacaklardı. Böylece elimine edilecekti. Fakat burada Özdemir Bey varını yoğunu satarak Baykar'ı ayakta tuttu. Başka işler yaptı, elindeki mal varlığını şirketine yatıldı ve bir şekilde ayakta kalarak bunları açtı. Ben o dönemlerde Yüriyet Gazetesi'ne bir haber yapmıştım ve gerçekten bu proje bir türlü hayata geçirilemiyordu. Muhtemel o yaptığım o yıllardaki o yaptığım haber de bu projenin tekrar dönmeye başlamasına önemli bir katkı olduğuna inanıyorum. Sonrasında TB1 geliştirilerek TB2 adını aldı ve ilerleyen dönemde de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Özdemir Bey oğullarıyla yine sağdaydı, yine askeri birliklerin başındaydı ve buradaki elde edilen bütün tecrübeleri dikkatli bir şekilde bir tecrübe hanesine yazarken bu tür geri dönümleri de TB2'nin geliştirilmesinde kullanılıyordu. Ve sonrasında önce keşif arkasından silahlı modeliyle TB2 Bayraktar gerçekten dünya insansız hava aracı pazarında çok önemli bir yere geldi. Bugün de zaten görüyorsunuz birçok ülke için Türkiye bir ihacatçı konumunda teknoloji geliştiriyor. Daha da önemlisi İHA konusunda yeni doktrinleri hayata geçiriliyor. TB2'nin arkasından Baykar'ın bir sonraki projesi ise Uçan Balık olarak adlandırılan Akıncı Taruzi İnsansız Hava Aracı oldu. Bu ilk projeye göre çok daha büyük. İlk projedeki işte 5 kilo faydalı yük... Taşıyabilen mini İHA Büyümüş TB2 olmuş TB2'den sonra da 5.5 ton Yani 5500 kilogram Maksimum kalkış ardına sahip Çift motorlu dev bir sistem Ortaya çıkmıştı ee, Akıncı'nın da tasarımında Özdemir Bey bizzat çalıştığı Orada verdiği direktifler Gösterdiği yön imalatı, tasarımı konusunda Birçok verdiği fikir Baykar'ın bu projeyi Kısa süre içerisinde hayata geçirmekte ve uçuş testlerini tamamlamasında önemli bir adım oldu. Hatırlayacaksınız 29 Ağustos'ta yapılan törenle ilk 3 Akıncı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmiş oldu. Yani Özdemir Bey Akıncı'nın da teslim edildiği günleri görmüş, yaşamış oldu. Bugün Baykar o atölyeden çıkıp bir dünya devi haline gelmiş durumda. Teknolojisini ihraç ediyor. Ve en son Selçuk Bey'in verdiği röportajda dediği gibi gelirlerinin %70'i ihracat kaynaklı ve bu ihracattan elde ettiği paraları da %80'ini araştırma geliştirme faaliyetlerine aktarıyor. Yeni ürünler ortaya çıkartıyor işte MIUS bunlardan bir tanesi olacak. Sivil pazarda uçan otomobil Cezeri gibi projeler tek tek hayata geçirilmeye bu konularla ilgili çalışmalar Devam ediyor. Ne yazık ki Özdemir Bey bu yüksek temposunda zaman zaman sağlık problemleriyle uğraşmak zorunda kalmıştı. Bir gün Ayvalık'ta yaptığı seyahat sırasında aort damarları ile ilgili çok ciddi bir problem yaşamıştı. E, o dönemde ortağı olan Kale grubunun merhum patronu İbrahim Bodur'un yolladığı helikopterle alınarak hastaneye yetiştirilmişti. Ne yazık ki bu sağlık problemi 2016'ta tekrar etti. E, hatta o gece. Selçuk Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'la nikah törenleri planlanmıştı ama ne yazık ki o gece bir rahatsızlık geçirdi Özdemir Bey. Hastaneye kaldırdı. Özdemir Bey yoğun sağlık sorunlarıyla sürekli mücadele ediyordu. En son akciğer kanseri olmuştu. Özdemir Bayraktar 18 Ekim'de öğlen saatlerinde hayata veda etti. Ve arkasında bütün o bilim... Havacılık aşkını aşıladığı üç evladını, Baykar gibi bir dünya devini ve gençlerin havacılıkla, bilimle buluşacakları TeknoFest gibi önemli bir organizasyonu bıraktı. Özdemir Bayraktar ayladan rahmet diliyoruz. Baykar ailesinin tüm Türk savunma ve havacılık sektörünü ve Türk insanının başı sağ olsun. Müzik